Zehra yakın zamanda bir iş kurdu ve doğal malzemelerden kozmetik ürünleri üretiyor. Güzel iş. Ürünlerin tanıtımını yapabilmek için, promosyon yapabilmek için, örnek ürünlerden oluşan, numunelerden oluşan hediye paketleri yapmayı ve bunları yakın civarda mahallesinde dağıtmayı planlıyor. Bir kişinin iki dakikada bir tane hediye paketi yapabileceğini hesaplıyor. Eğer örnek ürünlerden oluşan 1200 tane paket yapmaya karar verdiyse ve 7 arkadaşından kendisine yardımcı olmalarını rica ettiyse, paketlerin tümünü kaç saatte hazırlayabilirler Zehra ve arkadaşları? Bunu düşünmenin bir yolu, öncelikle Zehra'nın kendi başına bu paketleri kaç saatte hazırlayabileceğini bulmak. Ne dedik, şimdi bir paketi 2 dakikada hazırlayabiliyor ve 1200 tane paket hazırlamak istiyor. O zaman Zehra, bütün paketleri tek başına hazırlayacak olsaydı 2400 dakikada işi tamamlayacaktı değil mi? Ama paket hazırlama işinde, Zehra'ya 7 arkadaşı, 7 tane arkadaşı yardım edecek. Arkadaşları da bir paketi 2 dakikada hazırlayabiliyor. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Bu süreyi, yani 2400 dakikayı 7 kişiye bölmek isteyebilirsiniz. Ama unutmayın, Zehra da 7 arkadaşıyla birlikte çalışacak. Yani paket yapan toplam 8 kişi olacaklar, 7 değil. İş tek başına çalışmasına göre o zaman 8 kat daha hızlı tamamlanacak. Başka bir deyişle, işi tek başına çalıştığı zaman bitireceği sürenin 8'de birinde tamamlayacak. Eğer bir kişi çalışıyor olsaydı, 2400 dakikada bitecekti dedik. O zaman bu süreyi 8'e bölelim. Ne olacak? 300 dakika etti. Yani 8 kişi birlikte çalıştıklarında paketleme işini 300 dakikada tamamlayacaklar. Ama dikkat etmemiz gereken bir şey daha var. Soruda bize işi kaç saatte tamamlayabilecekleri sorulmuş. Dolayısıyla bu dakikaları saate çevirmemiz gerekiyor. Bir saatte 60 dakika olduğuna göre 300 dakikayı 60 dakika bölü saate bölersek 5 saat sonucuna ulaşırız. Yani Zehra yedi arkadaşıyla birlikte hediye paketlerinin tamamını 5 saatte hazırlayabilecekmiş.